Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademisyeninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani dörtgenler ve çokgenlerin 13. videosundayız. Eşkenar dörtgenin birinci videosundayız. Eşkenar dörtgen toplamda iki videoda anlatacağım. İlk video yani bu videoda ne yapacağız alan kısmına kadar anlatacağız. Böyle tanımıyla ve uzunluklarıyla alakalı kısımlarından bahsedeceğiz bu videoda. Ve bu videonun pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Tıkladığın zaman zaten eşkenar dörtgen başlığı adı altındaki PDF'e ulaşırsın. PDF'ini çıkart masanın üstüne koy. Kaleminde hazırsa hadi bakalım dersimize başlayalım. Eşkenar dörtgenin tanımı neymiş? Dörtgenin uzunluğu eşit olan paralel kenara biz eşkenar dörtgen diyoruz. O zaman yani, paralel kenarda söylediğimiz bütün özellikler burada da geçerli mi? Kesinlikle ama kesinlikle geçerli. Ne varsa karşılıklı kenarlar birbirine eşitti ya. E, burada da eşkenar dörtgen zaten ne oluyor? Bütün kenarlar birbirine eşit oluyor. E, karşılıklı açılarda birbirine eşitti. Noktaysa nokta, nokta çizgiyse çizgi hatta burası alfa isken, burası alfa. Burası da 180 eksi alfa oluyordu. Şu ardışık açılarının toplamı 180'e eşit oluyordu. Ya da beta deyip de alfa artı beta da 180 derece diyebiliriz. Evet tanımı bu. Tanımıyla ilgili bütün her şeyi zaten burada söyledik. Ve uzunlukların da eşit olmasını unutmayalım. Şimdi tanımıyla ilgili sorulara bakalım isterseniz. Şimdi örnek ne diyor. ABCD bir eşkenar dörtgen diyor ve şurayı 110 derece vermiş başka ade de bir eşkenar üçgen demiş ade eşkenar üçgen şu eşkenar üçgende eşitleri gösterelim ama burada ne demiş aynı zamanda bir eşkenar dörtgen dememiş mi demiş e, bütün kenarların eşitliğini de şöyle göstermek lazım eşkenar dörtgenden dolayı E Tamam olay bitti bak ekstradan burada da bir ikizkenar çıktı şimdi bu eşkenar üçgen açılarımız kaçar derece 60'er derece e karşılık açılar birbirine eşitti 110sa burada kaç da 110 derece olacak E 60'ı buradaysa buraya kaç kaldı o zaman 50 derece kaldı. E burada da bir ikizkenarlık çıktı. Tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65, 65 yapar. Yani alfayı da böylelikle 65 derece olarak buluruz. Eski konular bakın tanımıyla ilgili böyle ekstra bir eşitlik çıkar. Mutlaka çıkar. Ve tabii ki üçgende açı bilgilerini falan filan da burada kullanacağız. Eski konular karşımıza çıkacak tabii ki. Evet örnek 1'i 65 bulduk. Geldik örnek 2'ye. ABC'de eşkenar dörtgen denmiş. DC ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Bak, bak, dikkat. DC ile EB'nin uzunluğu eşit verilmiş. E, eşkenar dörtgen ya, bütün kenarların eşitliğini koyalım şöyle. A ne çıktı burada? X kenar çıktı. 100 olsa, şurada kaçça 180'e tamamlayan açısı 70 derece değil midir? Evet. E burası 70 x kenarlıktan dolayı burası da 70'tir. 70, 70, 140 buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. E sonra ne yapacağız? ara şurada da bir x kenar çıktı. Tepe açısını bulman lazım. Şu tepe açısı buradaki 110 derece değil miydi burası? Evet karşısında açılar birbirine eşit 110'u yazdık burada. E 40'ı buradaysa buraya da 70 kaldı ya da direkt Z'den dolayı da 70 diyebilirdik. E burada da X kenarlık çıktı ya 180'den 70 çıkart 110. 2'ye böl 55 derece 55 derece olur buradaki açılar. Yani alfayı böylelikle 55 derece olarak buluruz. Geldik 3'e. Eşkenar dörtgen demiş DF doğrusal demiş 52 var 44 var AB ile CF birbirine eşit verilmiş. Evet CF ile AB eşit verilmiş. E, eşkenar dörtgende kesitleri şöyle yazınca şurada karışacak diye yazmıyorum. Burada ne çıkıyor? İkiz kenar çıkıyor. Demek ki bu lazım bana. E şimdi başka tabi şuradaki eşitliği de gösterelim. Bak buradaki eşitliği de gösterince burada da ikizkenar kenar var. Hocam burası 44 ise şuradaki açı da 44 derecedir. 44 44 88 yani 44 artı 44 artı şuraya bir ağaç diyeyim. A açısı eşittir 180 yapacak. 88, 180'den 88 çıkartırsak 92. A açısını 92 derece buluruz. E hocam 52 ya burası. E burada kaç 52 iken? Karşılıklı açılar eşit 52. E şuradaki açının tamamı kaç çıkıyor o zaman? 92 artı 52. Yani 144 çıkıyor. E burada da ikisi kenarlık var. 180'den 144 çıkartıp 2'ye bölersen kaç çıkıyor? 36 bölü 2'den 18 çıkıyor. Taban açıları 18'er derece oldu. C, E, F açısı isteniyor C, E, F. Yani şurada kaç istemiyor arkadaş? 92, 18 ve alfa'nın toplamı 92, 18 ve alfa'nın toplamı da 180 yapacağından şu ikisinin toplamı 110 yaptı. Alfa da ne yapıyor o zaman? 70 derece yapıyor. Yani cevap 70 derece oldu örnek üçte geldi örnek 4'e. Bu sefer beşgen içine yerleştirmişiz. ABCDF düzgün beşgen şeklindeki bir kartonda şu bir eşkenar dörtgenmiş. Şu AFDE E bir eşkenar dörtgenmiş. Tamam. Düzgün beşgen olduğu için kenarların eşitliklerini yazalım. Hocam şunlar şunlar şunlar şunlar birbirine eşit. Eşkenar dörtgenindeki eşitlikleri de yazalım. Ana ne çıktı burada? İkisi kenar çıktı. Bitti. Şimdi kalan parça üzerinde oluşan kaç açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikli olarak arkadaşlar biz düzgün beşgenin bir dış açısının 360 bölü 5'ten 72 derece olduğunu biliyoruz. E hocam iki iç açı bir dış açı eşit olduğundan bunlar da birbirine eşit olduğundan bunlar 36 36 mı oldu? Evet. İç açısında kaç yapıyor? 180'e tamliyene 108. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Hocam bir iç açısı 108 ya. O zaman buraya ne kaldı? 72 kaldı. 36'sı buradaysa. X kenar çıktı. X de buradan kaç çıktı? 72. Yani x de 72 derece buluruz. Ekstra özellikle eşkenar dörtgende ekstra x kenarlıklar bulmamız istenilir. Dikkat edin arkadaşlar. Örnek 4. 72 geldi. Geldik özelliğe. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine diktir. Burada göstermişim. Ama ben burada ispatıyla göstereyim sana. Bak dikkat. Bu bir eşkenar dörtgen değil mi? Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenar değil miydi? Evet. E köşegenler nasıl kesiyordu? Birbirini ortalıyordu. E birbirini ortaladı. Hocam şunlar da birbirine eşit. A, ikiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açıortaydır ortaydır. Hocam. Burada da aynı şekilde. E ne oldu? Gerçekten köşegenler dik mi? Kesti. Evet köşegenler birbirini ortalıyor. Paralel kenardan geliyor zaten. Köşegenlerin dik kesmesini ispatladık. Bir de köşegenler ne oldu arkadaşlar? Açı ortay oldu aynı zamanda. X kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için. Aynı zamanda bu da ikizkenar kenar, bu da yükseklik. Bu da mı açı ortay olacak böyle? Evet bu da açı ortay. Dikkat. Köşegenler birbirine diktir. Birbirinin ortaları parayel kenardan biliyoruz. Ve açı ortaydır. Dik ve açı ortay olması ekstra bir durum parayel kenar harici. Evet bu önemli. Köşegenlerin dik kesmesini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve açı ortay olmasına da dikkat edin. E ee, gelin bakalım şimdi örnek 5'e. Ne diyor burada? Şu açı ortay verilmiş. Köşegenler nasıl keser eşkenar dörtgende? Şu eşkenar dörtgende kesitleri şöyle göstereyim. Hocam köşegenler dik kestir. Ee, burası 120 ise burası 60 derece. 90 60sa burası kaç oldu? 30. Hocam 30sa burası da 30 çıktı. E köşegen dik kestir ve açı ortaydı. Hatta burası 60sa burası da kaç yapar? 60 yapar. E burası da 60 60 yapar. Bizden ne isteniyor? ADC açısı isteniyor. A, D, C açısı isteniyor. Şurada kaç? E, tamam. 30-30-60 ya. 60 90 90sa burada kaç derece olur? 30 derece olur. Cevap böylelikle 30 çıkar. Geldik örnek 6'ya. Eşkenar dörtgen. A, C 24 demiş. E, köşegenler birbirini ortalıyor. 12-12. B, de 10 verilmiş. E, bunlar da 5-5. E, köşegenler bir de dik kesiyor. Şöyle 90. Bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgen çevresi. Ne var burada? Hocam 5-12-13 üçgeni Eşkenar dörtgenin bir kenar 13 oldu, çevresi de o zaman 4 tane 13 demektir. Çünkü şu kenarların hepsi birbirine eşit değil miydi? Hepsi 13 olduğundan dolayı 4 çarpı 13'ten çevreyi de 52 buluruz. Geldik örnek 7'ye. Şimdi oran verilmiş bana CDE açısı alfa iken ADB açısı ADB açısı 2 alfa verilmiş. E, köşegen açı verilmiş ya, açıyla ilgili durumu düşüneceğim. Köşegenler açı ortaydı. Burası 2 alfa burası da 2 alfa olacak. A, burası da alfa oldu. Yani şu da bir açı ortaya oldu arkadaşlar. Aa burada üçgende açı çıktı. 2'ye 3 oran var. E o zaman burası 2K ise, burası 3K'dır. Bizden BD uzunluğu isteniyor. Bu bir eşkenar dörtkendi. Bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet şu kenar şu kenar şu kenar şu kenar eşit. 3K 5 eşit değil mi? Aynen öyle. K'yı da buradan 5 bölü 3 buluruz. Benden BD uzunluğu isteniyor. BD uzunluğu da neye eşit? 2K'ya eşit. O zaman 2 çarpı 5 bölü 3'ten 10 bölü 3'e eşit olur arkadaşlar cevabımız. Örnek 7 10 bölü 3 çıktı. Bak üçgendeki bilgi karşımıza çıktı. Geldik şuraya. Eşkenar dörtgen köşegenler çizilmiş. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Yazdık bunu. E hocam dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklid E şuraya 3'ün karesi eşittir. 1 çarpı A değil midir? Evet. 1 çarpı A. A'yı da buradan 9 mu bulduk? Aynen öyle. Bc uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bak bir kenarı kaç bulduk? 10. E bütün kenarlar birbirine eşit. E dolayısıyla burası da kaç çıkıyor o zaman? 10 çıkıyor. BC 10 oldu. Geldik 9'a. 9. soruda da ne demiş? Eşkenar dörtgen demiş. Eşkenar dörtgen. Hocam ne yapacağız burada? Şimdi DE'yi bize kaç vermiş? 2 vermiş. Başka da bir şey var mı burada? Yok. E, hocam köşegenlerin dik kesmesini kullanabilirim. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegendeki çizmek genelde mantıklı oluyor. E, te, peki? Köşegen çizelim ya da çizmeden önce bir ek çizim yapmadan önce verilen bilgileri kullandığımızda bir şeyler çıkıyor mu? Şuraya ben bir alfa alfa dersem, hocam eşkenar dörtgen ya burası. Neresi? ABCD bir eşkenar dörtgen. A eşkenar dörtgende bir köşegen bu. E köşegen açıortaydı. E karşılıklı açılar da birbirine eşit. Burası 2 alfa ise burası da 2 alfa olacak. alfa alfa olacak. Ana, burada ne çıktı? Alfa 2 alfa ve 90. Yani alfa ile 2 alfanın toplamı 3 alfa 90 olması lazım. Alfa da böylelikle 30 derece çıkar. E alfa 30 derece çıktıysa işimiz kolay artık 30 30 30 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 30 30 120 üçgenim var burada. Evet 4 4 ise burası da kaç yapar 4 köküç yapar yani x böylelikle 4 köküç olarak buluruz örnek 9'da. Evet üçgen bilgileri çok karşınıza çıkıyor gördüğünüz üzere. Evet bir köşegen verilmişse eşkenar dörtgen verilmiş burada o ne yaparız diğer köşegeni de biz çizeriz. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar sakın 4 4 deme 8 değil onu 2 eşit parçaya bölecek yani 5'e 5 diye bölecek buraya ne kaldı 3 hocam 90 derece burası 3 5 3 4 5 üçgenden 4 çıktı burası birbirini ortalıyordu burası da 4 e sonra çevre ABCD isteniyor arkadaşlar tamam şurada artık pisagor yapabilirim ben x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi değil mi evet sakın 3 4 5'ten 3 demeyin buraya Hipotenüs daha büyük olması lazım. Dik kenarlar 4 ve 5. Dik kenarlar 3 ve 4 olsaydı burası 5 derdik. E burada x kare neye eşit oldu? 16 artı 25'e eşit oldu. Bu da 41'e eşit oldu. Evet x buradan kök 41 oldu. Arkadaşlar x kök 41 olduysa bütün kenarlar birbirine eşit ya. O zaman çevrede neye eşit olacaktır? 4 tane kök 41'e eşit olacaktır. Yani 4 kök, 4, 4 kök 41 yapacaktır cevap. Evet örnek 10. 4 kök 41 oldu. Geldik örnek 11'e. Eşkenar dörtgen verilmiş. 18, 7 ve 20 verilmiş. Bir de A, C, K doğrusal verilmiş. Şimdi eşkenar dörtgende bir köşegen verilmişse tabii ki diğer köşegeni çizmek en mantıklı hareket olacaktır. Hemen bunu çizdik. Hocam köşegenler dik kesir ve nedir? Birbirini ortalıyor. 9, 9 oldu. E sonra burada ne çıktı? Şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. 20'yi kullanmak istiyorsak. Şurası kaç? 16. 16, 20. 3, 4, 5'in 4 katından dolayı. Şurası 12 mi olur? Evet. 12, 16, 20 üçgeninden. E burası da 12. Bizden ne isteniliyor? Çevre. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin çevresi. E burada bir pisagor yapalım. 9-12 15 üçgenden. burası 15 çıktı. Eşkenar dörtgenin bir kenarını 15 bulduk. E diğer kenarlar da 15 olur. Dolayısıyla çevrede 4 çarpı 15'ten 60'a eşit olacaktır. Örnek 11 60 oldu geldik. Örnek 12. Evet oranlamalar verilmiş. AG uzunluğu K iken GB uzunluğu 2K verilmiş. Burası 3K. Burası da 3K mı? Evet. Burası da 3K. Hatta burası da 3K arkadaşlar fe'yi de 6 vermiş normalde paraya kenarda kullandığımız teknik yani üçgende kullandığımız şey ne var burada kelebek benzerliği yok mu var e, kelebeği kullanalım arkadaşlar şuradaki kelebekteki oran kaça kaç evet oranlamalar olunca paraya kenarda böyle benzerlik yapıyorduk ya burada da aynı şekilde yukarıdan aşağı 3 bölü 2 oran var hocam e, o zaman burası da 3a burası da 2a mıdır evet şimdi bana burası verilmiş e, bununla da bu paralel verilmiş e hocam artık ben buradaki temel orantıdan. 3A'nın 5A'ya oranı 6 bölü X diyeyim şuraya. 6 bölü X derim ve X'e ulaşırım. Sadele işte üçgen 6 olmuş. 2 katı 2 katı. X'i buradan 10 bulurum. E hocam X 10 çıktı burada. Çevrede ne olacak o zaman? Bir kenar 10 oldu ya. 4 çarpı 10'dan kaç çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Örnek 12 40 oldu. Geldik örnek 13'e. ABC bir üçgen CDF. Şu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen olması ne anlama geliyor? Paraya kenarın özel bir hali. Yani şunlar birbirine paralel ya da şunlar birbirine paralel. AC'yi kaç vermiş? 4 vermiş. BC'yi de 6 vermiş. Ben buraya x dersem buraya 4 eksi x mi kaldı? Tamamı 4 oldunlar. Evet. Buraya x dersem buraya da ne kaldı? 6 eksi x kaldı. Hatta bunun tamamı da 6 değil mi? Evet. A'yı bölü benim uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar burada ne var? Bak çaktırmadan hop şununla şu paralel ya aslında temel orantı var. Böyle kari, dik, dörtgeni, eşkenar, dörtgeni, paralel kenarı üçgen içine koyarlar. Tanımını kullandırdılar. Karşılıklı kenarlar paralel. Ne çıktı burada? Temel orantı. Şunun tamamının oranı. 4 eksi x'in tamamı. 4'e oranı eşittir. x bölü 6 değil midir? Evet sadeleştir. 2'ye 3 oldu. İşler dişler yap. 2 x eşittir. 12 eksi 3 x yaptı. Buradan 5x eşittir 12 oldu. 5x eşittir 12 ise x'i de böyleliklerini ne buluruz? 12 bölü 5 olarak buluruz. Evet x 12 bölü 5 geldi. ae bölü eb isteniliyor bizden. Tamam. ae bölü eb'yi bulmak için benim şuradaki oranlamayı bulmam lazım. x 12 bölü 5 ise şuraya yazayım. 12 bölü 5 ise 4 eksi x yani 4 eksi 12 bölü 5 kaç yapıyor? O da 5 g 4 20 eksi 12'den 8 bölü 5 yaptı. Hocam burası da 8 bölü 5 yaptı. E şimdi şunun şunun oranı temel oranı da tekrar girmemize gerek yok koldan kola geçerken. A bölü B yaparken işte direkt A bölü B neye eşittir arkadaşlar? A'nın B'ye oranı. A'ya bölü E'ye isteniliyor. Şunun şunun oranı ne eşittir? Yani 8 bölü 5 bölü 12 5'e eşittir. Bölü 5'ler gitti. Bu da 8 bölü 12 yaptı. 4'e böl 2, 4'e böl 3. Yani cevabımız 2 bölü 3 çıktı. Örnek 13'te Geldik örnek 14'e. Evet Ayşe yüksekliğe 3 birim olan eşkenar dörtgen biçimdeki kağıtlardan 3 tanesini şekildeki gibi kenarları çakışacak biçimde bir altıgen elde etmiş. Hmm. Altıgeni elde ettin sen burada. Sen burada eş kartonları mı kullandın? Evet eş yapıları mı kullandın? Evet bu eş yapıdaki dar açı burası. Hocam dar açı burası dar açı burası. e dikkat et. Bu altıgenin de iç açısı yaptı. Altıgenin bir dış açısı kaç derece? 360 bölü altıdan 60 derece. Hocam dış açısı 60 derece ise eğer şurası iç açısı da kaç yapıyor? 120 derece yapıyor. O zaman eşkenar dörtgendeki bu geniş açısı 120. Dar da kaç bulduk? 60 bulduk. Yani şunlar 60-60 oldu. Burası da 120 derece oldu. Tamam. Açıyı bulduk duruyormuş demek ki bize. Şu altıgen niye katmış bize? Şuradaki eşkenar dörtgenin açısını bul diye. Eşkenar dörtgenin yüksekliğini kaç vermiş bize? Köküç vermiş. Evet burası köküçgen. 60'ın karşısı köküçgen. 30'un karşısı 1'dir. 90'ın karşısı da 2 midir? Evet. Altıgenin çevresi isteniyor. Bir kenar 2 oldu. Çevrede o zaman 4 tane 2'yi kaç yapar? 8 yapar. Evet böyle soruları sever ÖSYM. E. Ve kolaydır. Ve okuldaki hocanız da artık seviyor böyle soruları. Haberiniz olsun. Çok da kolaydır. Burada altıgen oluşmuş. Altıgeni niye verdirtti? Eşkenar dörtgenin bir açısını bul diye verdirdi arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik örnek 15'e. Evet yeni nesil sorular biraz da. Evet gençler bir kenarı bir kenar uzunluğu A birim olan eşkenar dörtgen biçimindeki tahta dört eş parçaya ayrıldıktan sonra düzlemsel olarak şekildeki gibi görüldüğü gibi. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen ve bir kenarı A mı? A dış çevresinin iç bölgesine çevresi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar o zaman bir kenarı A demiş ama ben buraya bir KKKK diyecek olursam dört eş parçaya ayrılmış ya böyle. Bir eşkenar dörtgen şeklindeki bir kartondu o zaman burası uzun kenar 4K mı oldu? Evet. Kısa kenar K, uzun kenar 4K. Hocam K, 4K, K, 4K, K, 4K, K, 4K oldu. E o zaman burası da K ya. Tamamı 4K, buraya 3K kaldı. Hocam tamamı 4K, burası K ya. Buraya 3K kaldı. E, o, aynı şekilde burası da 3K, burası da 3K oldu. Buna göre oluşan çerçevenin dış çevresi. Hocam 5K'lık bir eşkenar dörtgen yaptı. 5K'dan 4 tane var. Bölü içerdeki iç çevresinin oranı. Yani 3K, 3K, 3K, 3K. 3K'dan kaç tane var? 4 tane var. İşte bizden bu oran isteniyor. K'lar ve 4'ler gitti ve cevapta kaç yaptı? 5 bölü 3 yaptı. Yeni sorular korkulacak sorular değildir. Korkmayın soruyu okuyun. Anlayın rahat bir şekilde çıkıyor. Ve geldik örnek 16'ya. Ne diyor bakalım? 7 adet düzgün altıgeninden oluşan bir origami kağıdında A, B, C ve D noktalarını birleştiren bahadır birleştirelim. A, B'yi birleştirdim. Sonra burayı birleştirdim. Sonra burayı birleştirdim. Sonra burayı birleştirdim. Sonra burayı birleştirdim. Sonra burayı birleştirdim. E hocam bunlar doğrusal olacak tam bir köşelerden geçmek zorunda. Niye? Şimdi burası 120 derece ya bunlar 30-30 yaptı. Hocam burası da 120 ya burası da 30-30 yaptı. E hocam burası 90 e burası da 90 doğrusal oldu. Aynı şekilde 90-90 doğrusal. Yani 6genin bu köşe geni bu köşe geni doğrusal oldu. Şu da eşkenar dörtgen mi yapıyor? O zaman burası AA diyecek olursak eğer e, burası, burası a iken burası AA köküç yaptı. AA köküç AA köküç AA köküç AA köküç, köküç bak dikkat et. A kök 3, A kök 3, A kök 3, A kök 3, A kök 3. Hocam burası da A kök 3 çünkü 120 burası, 120 burası, buraya da 120 kalıyor 30 30 120'den dolayı. Burası daha kök 3, burası daha kök 3 bir eşkenar dörtgen oldu. Şimdi bunu birleştiren Bahadır oluşan şeklin alanını 48 kök 3 birim kare olarak hesaplamıştır. Buna göre desen üzerindeki bir altıgen çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar altıgenin bir tane altıgenin alanı neydi? 6 tane A kare kök 3 bölü 4 de altı tane eşkenar üçgende. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Çarpı 7. Değil mi? Kaç tane? 7. Eşittir kaç vermiş? Bahadır oluşan şeklin alanını. Şu şekilde. ABCD birleştiren Bahadır oluşan şeklin alanını. He. Gençler altıgenin değil tüm şeklin alanı değil. Eşkenar dörtgenin alanını vermiş bize. Ya hocam daha alanı görmedik. Bir sonraki videoda göreceğiz. Korkma dur dur. dur Altıgenin alan özelliğini sayapacağım burada. Merak etme. altıgende de ben size şöyle bir şey vermiştim hatırlarsanız. Alan dağıtırken çok işimize yarıyor diye söylemiştim. Şurası A iken burası ne oluyordu? 2A oluyordu. Hatta 3A iken burası da 3A. Tüm alanda 6A mı oluyor demiştik? Evet. E o zaman arkadaşlar şuraya ben bir A dersem. Şunu şöyle çizecek olursam. Hocam burası A iken burası 2A olur. Hatta burası da A. O zaman burası da 2A olacak. Evet. Hocam burası A. O zaman buraya 6A olduğundan 5A kaldı. Hocam burası da A. Burası da A. Burası da A. Burası da A. Sonra oluşan şeklin şu alandan bahsediyoruz. Burası da A, Burası da A. Şuraya kaç A kaldı? 5 A kaldı. Burası da 6 A mı oldu? Evet. Şimdi hesapla bakayım A'ları. Hocam şurası 2 A. 4. E, 10. 20. Sonra 21, 22, 23, 24. Adam sana 24 A'yı 48 köküç vermiş. O zaman A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? Bir tane A alanını kaç buluruz? Bir tane A alanı 2 köküç gelir. E şimdi... Altı genin bizden altıgenin çevresi isteniyor Tamam şimdi dikkat et altıgenin bir kenarına a dedik ya altıgenin bir alanında 6a değil mi 6a kaç yapıyor arkadaşlar 12 kök 3 e 6a altı altıgenin alanı eşkenar üçgenin alanından kaç tane vardı 6 tane a kare kökü 3 bölü 4 değil miydi Evet kök 3'ler sadelesin 6 ile 12 sadelesin 2 yapsın 4 kere 2 8 yaptı a kare eşittir 8'den a'yı da böylelikle kök 8 olarak buluruz. Kök 8 de neye eşittir? 2 kök 2 eşittir. O zaman altıgenin çevresi isteniliyor bizden. O da 6a'ya eşit olduğundan dolayı cevap ne çıkıyor arkadaşlar? 12 kök 2 çıkıyor. Yani 16. sorunun doğru cevap böylelikle 12 kök 2 yaptı arkadaşlar. Evet, eşkenar dörtgende tanım ve uzunlukla alakalı kısım bitirdik. Alansal kısımları yine belki de uzunlukla da devam ederiz belki sonrasında. Sonraki kısmı da daha sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Güzel sorular vardı ve geliştirdi arkadaşlar. Eksik hiçbir soru yoktu. Hatta en sonunda yeni nesil soruları da verdik. Burada uzunlukla alakalı yeni nesil soruları da verdik. Ya da eski konularla alakalı kısımdaki soruları da verdik. Her tarz soruyu gördük sanki. Bir şeyler öğrendik. Değil mi gençler? Evet. Böylelikle bu olayı hallettik. İlk video ayarlattık. O zaman Eşkenar Dörtgen'in ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.